Merhaba sevgili Açık Beyinler. Biliyorsunuz hempati programının yeni bölümüyle baş başayız. Gençlerimiz, Açık Beyin Gençleri burada stüdyoda benden gizli toplanıyorlar. Aha da bu kavanozdan böyle. Sizden gelen soruları yazıp yazıp içinden çekiyorlar. Sonra da kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Ee, ama tabii ki kameralar kayıtta. Bunlar neticede bana geliyor. Bakalım ne konuşmuşlar onlar üzerine. Zira çünkü konular genellikle beyin, davranış, psikoloji, bilim falan konularıyla alakalı. Hani ben de böyle büyük hoca olarak boş durmuyorum. Burada arada bir kontrol ediyorum bizim gençler ne yapıyor diye. Bakalım bu sefer ne konuşmuşlar. Bu arada samimi olarak ciddi söylüyorum. Bu oturumlarda ne konuştuklarından hiç haberim olmadı. Mevzuyu hiç bilmiyorum. İlk defa sizlerle beraber ben de izleyeceğim. Bakalım neler var. <gülüyor> Bağımlılık yapan bir şey, atlet gibi alışınca bir insan çıkartayım. Siz giymiyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> nasıl Hayır. ya? Yani Bu ben sene 4 ay içliği hiç çıkarmadım. Evet. Ya sen aydın çocuğu nasıl bir şey Aydın, aydın çocuğu olduğu için işte zaten. Arayan. Çok kalın yani. değilse bana ver de ben giyimdim. Bak ya. Benim içliğimin markası Hasyun. Reklam, Reklam da aldılar. Biz de her <gülüyor> şeyi kendimiz kayıtlıyız. Evet ya. Uzun bir zamandan sonra tekrar bir aradayız. Evet. evet ben bu koltukları özlemiştim. Evet. Bu stüdyoya geldikçe Allah ne zaman nasip olur bir daha durmak diyorum. Sağ olun, sayenizde. Evet. Senin de sayende Nüşş. Evet. Bizi tamam. bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Duygusal Umarım ben, siz tamam. de bizi özlemişsinizdir. Yani bu videoyu izlediğinize göre bizi seviyorsunuz artık. İki bölümün üstüne bir de üçü izliyorsanız. Utandım. Tamam. Şimdi bir tane soru çekiyorum. Baksana tam kamera şeyisi olmuşlar. Ha. Bak işte stüdyon olunca böyle. Afiyet <gülüyor> bize... olsun. Boş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Birisi bizle <gülüyor> daha geçiyor. Neden hikaye atmadan duramıyoruz? Sordu. Az önce ben hikayeye çektim bizi. <gülüyor> Bırak o zaman sen bir cevaplamaya başla. Istersin. Ya ben sosyal medyayı aktif olarak bir kullanmaya çalışıyorum. Ama neden hikaye atmadan yani bilmem insanlara gösteriş yapmak değil aslında. Ya da nerede olduklarımı bilsinler, ne yediğimi, ne içtiğimi, nerede takıldığımı bilsinler değil. Ama hani Estetik olsun, bir güzel gözüksün. Çünkü o benim bir yandan da kişiliğimi yansıtıyor. Nasıl yaşadığımı yansıtıyor, nasıl biri olduğumu yansıtıyor vesaire. Kendini ifade etmek istiyorsun. Yani bir şekilde öyle. Çünkü hiç tanımadığımız insanlar da bakıyor. Görüşmediğimiz, denk gelmediğimiz kişiler de bakıyor. En azından kendimiz hakkında ipuçları veriyoruz. Yaşam tarzımızı öne koyuyoruz vesaire. Yani ben kullanıyorum. Yani şöyle bir şey var. Mesela hikaye atarken ne hissediyoruz? Nasıl bir duygu oluşuyor içimizde? Ya açıkçası mesela ben bazen beni görsünler istiyorum. Mesela ben de bugün hazırlanırken bir story paylaşmak istedim. Çünkü kendimi güzel hissettim aslında bu kadar basit oldu. Baktım, aa evet bugün çok güzelim. İşte listemdeki insanlar da bugün beni güzelken görsünler istedim. Bu. Tabi bazen işte bu her partiye gittiğinde, her yemeğe gittiğinde paylaşmak falan işin gösteriş tarafı olabiliyor. Bak. Böyle sanmıyor ol canım iyi. Yani. Vallahi süper, helal duygu. Nilüfer bir evet. ara bir hikaye paylaşmıştı ağlarken sonra seninle beraber ünlü birisi Aa. daha paylaşmıştı. Bella. Ama bir dakika, bunun detayını vermek evet. istiyorum. Bella benden sonra paylaştı onu. Evet. Ben bunu Bella'dan <gülüyor> önce paylaştım. O yüzden lütfen, ay işte özenti şu bu falan demeyin. Bella benden özentilik yaptı artık. Evet. Ağlayarak story atmak legalleştirilsin mi? Şöyle, neden? Ben Instagram'a bakıyorum bazen ve şey o kadar güzel ki herkes, o kadar güzel hayatları var ki hani ama mesela görüyorum evet. o insanları, bazıları mesela arkadaşlarım. Kız ölüyor içinde, ölüyor ama attığı story'ler mesela şey ağlıyor, ağlıyor sonra güzel bir açı yakaladım diyor. Göz siliyor, bir anda değişiyor böyle bir tane işte artık bu arada shop yapmayan kimse kalmadı sanırım. Herkes böyle bir şekilde bir şeyler yapıyor böyle işte girin siyor kendini. Çok güzel ama bu onun kendisi için de yanıltıcı. Çünkü sen şu anda üzgünsün. Mutsuzsun ve bırak o duygunu yaşayan Her zaman mutlu olmak zorunda değilsin. Ben bu yüzden şey, ağlıyordum ve ondan sonra şey diye düşündüm hani niye şu an ağlıyorum, neden böyleyim? Birçok insanın da böyle hissettiğini düşündüm. Dedim paylaşacağım yani dedim. Hayat benim mutlu ibaret değil. Ben genel olarak %90 oranında mutlu bir insan olabilirim ama bazen çok kötü ağlıyorum, bazen çok üzgün oluyorum. Ve bence insan üzüntüsünü sonuna kadar yaşamalı. Üzüldüğünde de hayattan eğlenebilmeli, zevk almalı diye dolmuşum. <gülüyor> Üzüntüsünü evet sonuna kadar yaşamalı da acaba paylaşmalı mı çok bilemedim yani. Üzüntü mesela genellikle hani bizim fabrika ayarlarımız gereği böyle en yakınımızdaki insanlarla paylaşmayı tercih ettiğimiz bir şey de. Şimdi Nilüfer bunu çekti koydu ama nerede burada yok değil mi? Arkasından konuşabilirim rahat, rahat. Yani acaba iyi bir şey mi oldu kötü bir şey mi oldu? İnşallah onun cevabını veriyor da bana pek şey gelmedi yani. <gülüyor> Babadan evet. bırakma kendini. Böyle bir soruyu bekliyormuş. <gülüyor> şey bir de, ben paylaşım yapmayı çok seviyorum Instagram'da. Özellikle yediğim yemekleri falan paylaşıyorum. Biraz hani böyle doğal yaşama önem verdiğim için işte... <gülüyor> Şurada şurada yiyebilirsiniz, işte ay bu çok lezzetli falan gibi sen Bir de burada objektif davranıyorum. Bu da çok önemli. Birçok insan işte bir şampuan reklamında oynuyor mesela ünlüler. Ardından şey o şampuanı kullanmadığını o kadar eminim ki ve sen ünlüysen birçok insan seni aslında örnek alıyor demektir. Bu yüzden sen kendi kullanmaya tenezzül etmediğin o şampuanın reklamını da yapmamalısın diye düşünüyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda bir gün ünlü olursam da asla bunu yapmam. Yani tasvip etmediğim şeyleri kullanıp insanlara kullanın demem. Şampuan. Ee, çok eski kadın bir şey var arkadaşlar. Rezil olmak istiyorsan büyük konuş. Bak ya büyük konuştu görüyorsun. Takipte kalın Nilüfer'e bakalım 20 yıl içerisinde neler olacak? Ünlü olma potansiyeli var çünkü. Göreceğim bakayım o reklamına çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Firmalarına şimdiden Evet. Duyuralım yani. Haberiniz olsun. Zararlı yani. Kullanmıyorum. Ya Burada şöyle bir durum da var bir taraftan. Sosyal medya olmadan önce kendimizi insanlara nasıl ifade ediyorduk? Neler yapıyorduk mesela? Eskiden de insanlar herhalde sokağa çıktıkları zaman üzüntülerini gizliyorlardı. Mahalle içerisinde yürürken mümkün olduğunca sırları dışarıya çıksın istemiyordu sanırım. Evet. Belki böyle bir çok acayip değil mi ya? Bu arkadaşların hiçbirisi sosyal medya olmayan bir zamanı bilmiyorlar ya. Yani var ya fena bir şey yani. Şu anda benim büyüdüğüm çevreyle ilgili varsayımda bulunuyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Öyle olması lazım falan diye. Yalnız Ferhat tuturdu bu arada hakikaten öyleydi. Orada da böyle Instagram'da hani şoplayamıyorduk ama kendimiz en azından duygusal olarak. Duygunun bugünkü halidir sosyal medyada hikaye paylaşma. O zamanlarda tweet gibi mektup atıyorlardır herhalde. Yani bilmiyorum evet. Ama yediğini içtiğini gösterme gibi bir durum söz konusu mudur? Nasıl mümkün olabilir ki öyle bir yani şey? Yani belki komşuluktur en fazla. Yaptığından ikram etmek ki bu da hoş bir şey. Evet. Ama şu an Nilüfer gibi görgüsüz görgüsüz ne yediğini atmak. Ben ya canım çekiyor ama... gece iki Nilüfer işte katmer yapmış. <gülüyor> bir yıl satıyor Allah'ım. Bir de düşünüyorum insanoğlu var olduğundan beri Zaten gösterişi de vardır. Hani Zaten böyle bir karakterde, böyle bir yapıda olduğumuz için 1800'lü yıllardaki yaşayan insan bile bence o kıyafetini insanlara göstermek istemiştir ve en az bizim kadar istemiştir. Bir şey diyeceğim, bence talep var. Herkes başkasının hayatını merak ediyor. Evet. Görmek istediği için bugüne kadar hala sürekliliği var. Yani bunun işlevsellik neresinde diye baktım. Sami olsa gurur diyerdi beni. <gülüyor> E, bence biz de başkalarının hayatlarına merak ediyoruz, bakmak Aa, istiyoruz. Mesela ben kesinlikle. insanların yaptıkları yemeklere ya da işte oda, dekorasyonlara bakmayı çok seviyorum. Çünkü şey diyorum, aha bak ben de bunu böyle kullanabilirim. Hmm, bak farklı bir açı, evet farklı bir tat açısından. Evet. Ya Bence insan aslında zenginlik de katabiliyor ama bunu dozajında ve ayarında tutabilmek çok zor ve önemli bir denge diye düşünüyorum. İnşallah dozajını ve ayarını da söylüyorlardır. Yani. Tamam başkasına ilham almak falan güzel ama. Millet sabah kalkınca, akşam yatarken, tuvalette bilmem ne çekimler yaptığında bunun bize nasıl katkısı oluyor acaba? Gerçekten istiyoruz. Binlerce yıldır böyle bir şeyi hakikaten, yani insan insan olduğundan beri merak ediyor, göstermek istiyor vesaire de her istediğimizi yapıyor muyuz? Ne kadar yapmamız lazım? Umuyorum o toplara girmişlerdir. Zira açık beyin gençleri diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. İnflansörlerin çıkmasının temel sebebi de bu şu an. İnsanların onların hayatını merak etmesi. Ya bu sabah neymiş? Nerede spor yapmış, ne yapmış, ne çocuğu giymiş. ne yapıyor, ne giymiş, aynı. Aslında biraz stalkıldık da. De, yani mi? kısaca. Evet kısaca. Kendimizle alakalı ipuçları vermek ya da gösteriş yapmak gösteriş mı? yapmak bir kısmı. Tam yani çoğunluk yapıyor, ben de yapıyorum bazen. Gösteriş yaparak kendini tatmin etmek bence. Yani. Egosunu tatmin etmek. Ama çok spesifik bir anlam yüklenir mi? Yüklenebilir. Evet. Ben <gülüyor> çekiyorum. Çok felsefi şeyler edebilir. Hadi buyurun efendim. Çok kısa geçti bu iş ya. Yani kimse bakıyor, pişman değil paylaştıklarından. Olmadı açık beyin kırdım notunuzu yani ya şunu fark ettim şu paylaşımları bu kadar yapmasak da insanlara daha faydalı olacak bir şeyler paylaşsak bir tıkla 5 milyar insana ulaşıyoruz yani bunun bir sorumluluğu olmalı falan. Hiç aybe bak bundan sonraki sohbette basıyorum ekip haberiniz olsun. Gördüğümüz rüyalar paralel evrendeki vücutlarımızın yaşadıkları olabilir mi? Buna inanıyorum bu arada gerçekten buna kalpten inanıyorum. Bence öyle. Olabilir. Bence ruhumuz geceliğin bedenimizden yükselip yani uyduğumuzda dolaşmaya çıkıyor. Tabi bu arada ben psikolog oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama inanıyorum. Yakacak diplomayı yakacak yemin ediyorum. Youtube'da anlattığı şeylere bak. Yani. <gülüyor> ne yapabilirim yani. Asrar seyahatem var. Ben evet. şurada yakaladım bu konuyu. Dikkat burası spoiler içerir. Doctor Strange'in son çıkan filminde. Geçen hafta gittim. İzlemeyenler kusura bakmayın. Doctor Orada Doctor Strange, şimdi farklı, Strange farklı, farklı bir... bir ben ben de izlemedim filmi yalnız. Şu anda direkt spoiler yiyorum ha. İzlediniz siz filmi? İzlemediniz mi? Neyse beraber spoiler yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Rüya görüyor ilk önce. Sonra o rüyadan uyanıyor. Bir kız geliyor işte. Diyor ki ben de böyle bir rüya görmüştüm. Kız diyor ki hayır o rüya değil. Senin başka bir paralel evrende Gerçek. e, gerçekliğinin yaptığı şey. Çok güzel işlenmiş. Bir sürü paralel evrenden bahsedilmiş. Mantıklı mı? Yani kendi rüya gördük. bakarsam umarım böyle bir şey yoktur. Ya ben hani... de mesela gerçekten bir an düşündüm. <gülüyor> Filmde bu sorunun aynısını işliyorlar gerçekten. İlk bunu söylediği zaman düşündüm. Ulan dedim acaba böyle bir şey gerçekten olabilir mi diye. Sonra dediğim gibi rüyalarımız saçmalığı aklıma gelince yok artık. Yok. En mantıklı ben buramda. Biraz ben Rick and Morty izleyen birisi zaten evet, paralel aynen. evrenlerin daha gerçekçi bir teori olduğuna inanabiliyor yani işin açıkçası. Bir de şöyle bir şey var yani paralel evrenlerde paralel evrenlerin olmadığını iddia edebileceğimiz ya da kesin yoktur diyebileceğimiz bir, kanıt bir yok. şey yok. Kanıt yok yani işin aynen, açıkçası. Evet. Hatta var olduğuna dair bence çok daha fazla kanıt var. Ya burada en... Temel konu gerçeklik konusu. Yani gerçek olduğuna emin olduğumuz şeyleri ne kadar savunabiliriz, ne kadar Simula ferhat var ya doğru yere hep böyle parmak basıyor. Ferhat helal olsun. Simülasyonda yani mıyız evet. sorusu. Ya yani Matrix'te olmadığımızın da bir hiçbir garantisi yok. yok. Çok açıkçası. boy boy dönüyor zaten. İşte bir tweet atılıyor diyorlar ki simülasyon <gülüyor> atarsın. Yani hani evet. buna inandığım oluyor bazen. Evet. Ama bence olabilir. Bence mantıklı. Böyle şeylere inanmayan insanlar, bunların gerçekliğinden korkuyorlar ve çaresiz kalmaktan nasıl baş edeceklarını bilmediklerine korktukları için direkt hatta tepki gösterilen saçma sapan şeylere inanılır mı ya der bir insan bunu diyorsa bence korkuyordur. Ama Hiç mesela ben... Bu kız sinirli bugün. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ya evet ya ben bugün biraz herhalde doldum. Ama mesela ben böyle şeylerin gerçekliğinin olmasını çok istediğim için çok Hatta bir inanç gösteriyorum. Allah ne olur olsun, ne olur paralel evrenlerde olsun, ne olur bir de kendi eşimle bir tane daha benden de bir karşılaşayım diye. Böyle bir şey istemenin nasıl bir anlamı var sende? Nasıl bir anlamı var? Çok eğlenceli olurdu diye düşünüyorum. Nasıl bir eğlence? Ee, Benden gene ben, bana hediye <gülüyor> <ediyorsun> çıktı. Ben <gülüyor> bambaşka bir dünyada acaba nasıl kararlar vermişim. Evet. Bir ne şey yapmışım. Mi? Ama filmi Mesela acaba mi? şu an Eski sevgilimle tamam. beraber miyim yoksa ayrı mıydım? Ya da ben şu anda hala Amerika'da mıydım yoksa buraya mı döndüm? Yoksa ben şey, işte açık beyle geldim mi gelmedim mi? Neler yaptığımı merak ediyorum. O evrendeki birinin ne karar verdiğini. Eski sevgilimle beraber miyim dedi ya. Dr. işte <gülüyor> bütün paralel evrenlerde şey oluyordu ya. Sevgilisiyle hiç evli olmuyor, evet. hiç barışamıyor. Ama bütün hepsinin mesela en iyi, en mutlu olduğun evren bu da olabilir. Mesela mutlu olmak mı? Tamam Meraklı buraya gidelim mi? Bir <gülüyor> dakika. Evet. Mesele böyle bir fikrin olması bizi heyecanlandırıyor yani. Ya Başka... En basit şöyle rüyalardan, tamam soru rüya ile alakalı. Benim tam goy goy bir <gülüyor> rüya ile ilgili bildiğim tek şey uykunun kaç evresi var? 1, 2, 3, 4. Rem uykusu var, rem dışı uyku var. Rem'in içinde mi dört evre var? En rem, ha. Ya Biz ya rem sadece, bir Biz sadece Rem, rem de uykusundayken de. rüya görüyoruz. O da 10-15 dakika. Eski kitap bilgisi, burayı düzeltelim. Sadece rem'de rüya görmüyoruz. Aslında rüya, ülkünün her yerinde rüya görüyoruz da, rem'deki rüyaları hatırlama olasılığımız yüksek oluyor. Genellikle en canlı, en böyle cafcaflı rüyalar daha ziyade rem'e denk geliyormuş gibi gözüküyor. Yoksa rüya her yerde var. Yani bu arada aslında yani yaptığım muhabbet çok iyi falan da bir yerde böyle kafama takıldı. Yine bizimkilerden bir beklentim var. Yani öbür evrenleri falan filan biz aslında niye merak ederiz? Yani bu evren sıkıcı gelir de o yüzden. Bir alternatifleri görelim diye bakmak isteriz. Burada yeterince coşan adamın öbür tarafta işte bilmem paralel evrende olsa çok umurunda olur mu bilemiyorum. Yani... Demek ki Nilüfer de öbür evrenleri bu kadar merak ettiğine göre bu evrende biraz sıkılıyormuş gibi geliyor bana. Buluşunca sorarım bak. İşte bana. giriyoruz çıkıyoruz REM'e falan. 10-15 dakika mı? Sinir hocam mi? değil mi? Çok, hatta max 1 dakika yani 1 dakika bile değil. belki. Yani hani 8 bozma işte beni biliyormuş gibi 10-15 <gülüyor> dakika dedi. Hayır, rüyanın süresinden <gülüyor> mi? Rüyanın süresi <gülüyor> değildir. E, REM'e girdiğin zaman bir evet, 10-15 dakika. Evet, değişebilir. Ben 15 sadece 15 bunu olacak. biliyorum rüyayla alakalı. Diğer gibi rüyalar paralel evrendeki bizim kişiliklerimiz mi? Rüya görmeyenler? Aa tamam. Rüya görmek, görmek Rüya görmemek de bir şey, de bir şey var. Hayran yes. şöyle o kız vardı ya rüya görmüyordu filmde. Hmm. Çünkü o kız evet. bir tane. Pa başka paralel Biz baya spoiler verdik. Ya biz. <gülüyor> Demeyen, Bilmiyorum. Hakikaten Bilmiyorum, batırdılar biliyorum. ya. Yani Doctor Strange izlemeyen. bu videonun en başına koyalım. <gülüyor> bu videoyu izlemesin. Çok kötü. Neyse bu oturumu böyle bitirmiş ama tam netameli konulara girecekken sanki kesilmiş gibi bir his var içimde. Ama şu ya biri de. Ya gençler ya birinizde şeyi sorsanıza kardeşim paralel evren denen şeyi bilimsel olarak inceleme yolu yok ki. Yani bunu nasıl ispatlayacaksın, nasıl konut, kanıt bulacaksın? Bizim bilim, bizim fizik bu evrende geçerli işte. Öbür evrende vardıysa oralar fizikte farklı, mantıkta farklı, her şey farklı. Dolayısıyla bizim işimiz değil ama düşünce eğlenceli deyivereler tam bana göre olacaktı. Muhabbet güzel ama bak daha dokunulacak çok şey var. Bir sonraki bölüme bakalım ne konuşmuşlar. Thank <laughs> you.